İletişim koçu her yaştan kişinin insanlar arası iletişim, uyum, tanışma ve mesafe koyma gibi durumlarını ayarlamasına, kısaca iletişimde tüm insanlarla, tabiatla, kainatla, Hayvanlarla bile kişinin iletişimini düzenleyen, iletişim koştuğu alanında uzmanlaşmış, kendini geliştirmiş profesyonel koça iletişim koçu denir. Müzik